Marked a location. Marked a location. O bir kişi burada. Bu Aynen. Bir daha. Bir de onu sen orada. İşler düştü. Son bir kişi kaldı. O da burada. Benim burada. Watch out. Kırmızı evle mi? Watch out. Bombanız var mı? Aa sağa geçti. Boyuna <gülüyor> vermedi. Ne yaptın oğlum? He, ah. ah. geliyorum bak. Ya öldür öldür. İstiyorum, istiyorum, istiyorum. istiyorum. Of, fişek atlar. Soldaki kulübeye de deler. Hayır bu lan. Hayır, oraya şey. geçti. hep bayıldı. Ağacın or arka arkadaşın çek. Ağacın orada. Adam burada ya. Vuramadım adamı ya. Kulübenin arkasında. Bayıldı. Kapıyı açayım ben kulübenin içine doğru gidiyorum. Evet. Tamamdır. bir tane daha öldü. Ya, iyi tarafından geliyorlar. Tamam. Öldür. Payran mı? He payran öldü. Davut'un ileri drop at. Cılık ha bo bot kamp bot kamp. yolda iyi tepeye doğru çıkıyor yüz gidiş olunuz öldü bot sanırım anlar aha adam var burada. Bu araba Biri kayının arkasında Onur, bu kayın adı. Adı. Aynen Biri değil, ikisi. Düştüm tersi kayının arkasındaki Bakmaz buraya Yakın gidiyorum Argon'dan. Basınca yapsak gitşemeyiz değil mi? Berko basıyor, ben saferko. Geçiyorum, grenade atıyorum. Herald bayıldılar. Berko bomba salı Berko. Bitti mi? Öldüler. Helal. Bitti. Arkamıza bakalım ya. Oyna. Biri sıktı bana. Taşları yolun karşısında. Kulübe, kulübe Ooo canım İyi, Berko, Berko Kaldır, koş, koş Hep Hepsi low, hepsi low Canım ya bu can basıp geliyorum İyi, Berko solumuzdaki kayanın orada biline çıkacağım onların. Tamamdır. Öldü. Öldür. Ee, ben gördüm. Ben adamların sıkıntı hepsini düşürdüm. Arama kulüde kulüde. 3 kişi kulüde. Birisi düştü. Aa, unas Bir. Birisi daha düştü. Каянуро её дали, Ребят ler be. 16k. Sen mi? Ha. Bana bak bir de <gülüyor> Ben 12k almışım. İyi. Vallahi iyi temizlemişiz bu zonu. Bayağı iyi temizledik ya.